Faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat. Hazreti Muhammed. İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı Kütüphanemiz tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde. Aile Vakfı olarak kurduğumuz İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendine ait mülkte faaliyetini göstermekte. Binlerce kitap, yüzlerce saat dünyanın birçok ülkesine ait belgesel görüntü kaydı, on binlerce fotoğraf tarih ve kültür araştırmacıları, akademisyenler ve kültürümüzün hizmetine sunmanın vakıf olarak mutluluğunu taşıyoruz.